Hepin izlediğinden bugün size beraber Henkere geçecek olan kostümleri biraz deneyeceğiz Bir de oynayacağız Hadi başlayalım isterseniz İlk oraktan yeni gelecek olan Max Supercell'den olan Frambo Böyle animasyonlu bir şekilde Şimdi bir Oynan bu karakter böyle. Evet. Gördüğünüz gibi biraz ultiyi doldurmayı deneyeceğim ben. Bakalım. GetGate hala aynı. Wow, iyiymiş. Böyle gördüğünüz gibi muhteşem bir ultiye sahip olan Bir pirambo Kaybedilecektir Merak etmiş olanlar için de verelim biraz Hadi Yaparsın İşte Böyle piramit oluşuyor Bir sonraki Kostüm olanlardan bir tane daha deneyeceğiz İlk olarak Jesse'ninki Aynen Böyle ateş ediyoruz Pek güzel bir şey değil. Ve bunun fiyatı tahminimce 150 taş olacak. Bakalım. Karakterde pek bir fark yok. şimdi göstereyim size bir yenilgi efekt aynı şuradan bir kutu açalım Bunun pek bir şey yok sonrakisi olan koç Mike kendisi böyle Eğlenceli biri. Hemen daima bir maçı girelim. Nasılmış göstereyim. Tamam toplar böyle taşıyan. Get geysi ise. Etrafı full top atan. Böyle bir karakter, biraz ultisini de tanıtayım size sonra yeni efektine geçeceğim <gülüyor> Dödük filan var İyi vurdu, neyse kaybetmesini göstermiş olayım Bunda yenilgi efekti böyle. Bir de gösterebileceğim olan... Sprot. Böyle karakter ve yıldız güçünü şu an gösteremem. Tamam şimdi biraz böyle gidelim. Karakter böyle... Sektiye büyük alan vuruyor. Ulke size böyle bir şey. Kimse buradan geçemiyor neyin? Size böyle ateş ediyorsunuz ona. Şimdi. Sektiği için rahat uğruyom ben Şimdi Böyle gelemiyorlar o yüzden biraz Geç olduğu için ve Kaybetmesi Bunda önünde Tara gibi oluyor Bu da böyle bir karakter Ben şunun Rossa'nın ultisine benzetiyorum. Bir bir şey söylemeyi unutmuşum. Buradan şimdi. Firavun Frambo... bu. <gülüyor> 150 taş olacak. Mark 80. Jesse 150. Biz işleyicisi zaten 80. Neyse arkadaşlar bu videonun bu konusu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.